Peki e, tedaviye olumlu sonuçlar verebiliyor hastan? Tabii ki en çok en iyi tedavi e, sonucu veren kanserler arasındadır serviks kanser. Pek çoğu e, cerrahi bile gerek kalmadan e, radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıt alıp çok uzun yıllar şifa bulma olasılığı yüksek kanserler arasındadır. Tekrarlayan bir kanser türü müdür hocam? Tabii şimdi evresine göre, yani erken evredeki kanserin tekrarlama riski çok çok düşüktür. Ama daha ileriki evrelerde e, tespit edilmiş kanserlerde iyi tedavi edilmesine rağmen e, yine tekrarlama riski vardır ama hiç tedavi edilmemiş. Mesela evre 3 bir kanser e, %90 küsür tekrar edecek ve ileri atlayacakken e, evre 3 e, tüm tedavileri başarıyla yapılmış bir hastada örnek %10 %20 şeklinde e, tekrar eder. Yani onun için de Çıktığı evrede gereken tedavinin zamanında ve düzgün yapılması çok önemlidir. Peki hocam kişinin dikkat etmesi gereken unsurlar da var mıdır tedaviden sonra? E, kişinin tabii ki özellikle takipten hiç aksatmaması gerekir. E, zamanında taramalarını yaptırması gerekir. Evet. Onkologlarına gitmesi gerekir. Bu özellikle radyasyon onkolog ve medikal onkolog. Ayrıca da jinekoloji uzmanları, özellikle jinekologlar. Ee, yine doğrudan ile e, de takimini devam ettirmek zorundadır. Onun dışında da e, neden olan risk faktörlerini azaltıcı tedbirlerini alması gerekmektedir. Burada sigarayı bırakması, hastayı e, yüreklendirmelir e, sigara bırakması konusunda. İşte bu beslenme tarzı yani hani daha fazla sebze, meyve e, ağırlıklı, protein yeterli alma, e, yürüyüş, yürüyüş, e, kilonun belli bir düzeyde tutulmaya çalışılması, şüpheli ilişkilerin azaltılması gibi e, tedbirlere de dikkat ederek e, takip ve aksatmaması gerekir kişinin. Peki burada hocam e, gebelerde de görülebiliyor mu? Tabii ki görülebiliyor. Rahim ağız kanseri. Tabii. Gebelik sırasında özellikle daha önce doğru düzgün hiç muayeneye gitmemiş bir hasta e, gebe olduktan sonra muayene sırasında tespit edilebilen serviks ağzı kanserleri e, rahim kanserlere dediğimiz, servis kanserleri tespit edilebiliyor. Yine evresine göre e, ve gebeliğin dönemine göre, tespit edildiği döneme göre de bazen maalesef gebelikte sonlandırması gerekebilmekte tedavi sırasında. E, evreye, gebeliğin sürecine göre mutlaka onkologlarıyla ve jinekologlarıyla beraber bu sürecin üretilmesi gerekir gebelik öncesinde takiplerin ve tedavi Tabii, gerekiyorsa burada çok güzel bir nokta aslında ee, onun için de gebelik kalmadan önce mutlaka bir jinekoloji uzmanı tarafından kişinin e, ayrıntılı muayenesinin yapılması çok önemlidir sonradan e, bir takım başlamış süreçleri durdurmak daha e, zor olacaktır yani ya da psikolojik olarak veya travmatik olarak onun için mutlaka tabi burada da bir mesaj vermiş olalım. Evet. Onkolojik açıdan, yani, onkolojik açıdan da önemli. Gebelikden önce mutlaka jinekoloji uzmanları muayene ettikten sonra, gerekli tedbirler alındıktan sonra veya sağlıklı olduğunu gördükten sonra gebelik sürecinin başlaması daha sonra biz onkologlar açısından da daha yani böyle bir durumla karşılaşmamamıza neden olur. Ama tabii e, şu da var hocam, kanser e, kula e, tabii biraz e, acı gelen bir ifade ama e, rahim ağzı kanseri tedavi edilen ve sonuçları da başarıyla neticelendiriliyor. Evet, evet, korkulacak aynen, bir aynen. kanser türü olmadığını belirtiniz. Şimdi ben belirtin. korkulacak bir kanser türü olmadığını yani bu tarz işte bir takım magazinsel şeyleri çok hoşlanmıyorum. Çünkü her hastalık önemli evet. kanser kanser dönemde bunu hep vurguluyorum. Yani... Korkulacak bir şey değildir. O zaman tedbirimizi almayalım anlamına geliyor. Yani her hastalık önemlidir. Fakat e, bazı hastalıklarda ilerleyen e, tedavilerdeki, güncel tedavilerdeki gelişmeler daha fazladır. Daha fazla umut vaat etmektedir. Daha fazla şifa e, bulan hasta sayısı fazladır. Bazı kanserlere göre. kanseri, Rahim ağzı kanseri ve serviks diyoruz. Rahim ağzı kanserinde de e, bu Oran çok daha fazladır. Yani tam şifa hastalığın geri gelmemesi e, çok daha fazladır. Her şekilde başımıza servis arzı kanseri tanısı geldi, tedavimizi düzgün bir şekilde yürütmeli. Dediğim gibi de e, ileriye dönük olarak da daha umutlu e, başarılı sonuçlar, sonuçlar alınabiliyor. Evet. E, kaç kadında bir görülebiliyor hocam reumatik kanser? Yani o, o, Topluma göre değişiyor. Sosyokültürel düzeyine göre. Yani bir örnek Hindistan'a e, veya yani sosyo-kültürel düzeyi düşük, toplumsal taraması düşük ülkelerde halen sarık kanseri ciddi kadınlarda ilk sıralardan, ama ülkemizde çok çok yerlere düşmüş durumda. Çünkü çok düzenli olarak bakanlığın da desteğiyle medyanın, evet. basının işte hastaların, kişilerin sağlıklı bireylerin daha iyi bilgilendirilmesi neticesinde taramalar düzgün yapıldığı için, artık rahim ağzı kanseri kadınlar için ilk üç sıradaki kanserlerden değil. Şimdi kanserler arasında da yine geri planda gördüğümüz kanserler arasında o açıdan da ülkeye göre, sosyo-kültürel göre işte şey gibi diyebiliyoruz işte tüm işte kadınlar yüz yaşına kadar yaşadığında alt kadından biri kanser olacaktır gibi genel bir ifade kullanıyoruz çünkü bu önlenebilir bir kanser. Virüse bağlı önlenebilir bir kanser olduğu için Giderek sayısı azalıyor diye bilmemiz daha mümkün. Evet güzel bir mesajı bu hocam. Önlenebilir bir kanser evet, türü. Evet önlenebilir bir kanser. Evet. Tedaviye cevap veriyor birçok kadın hastamızda. Evet. Şimdi bir de Ocak ayı ölüm ay ağzı kanserler için farkındalık ayı. Hemen her yıl bu aylar artmakta. Evet. Farkındalık ayları artmakta. E, gerek işte bir takım basın yayındaki e, işte Kediler Günü'ne kadar bir takım günler konuldu ama diğer taraftan kanser aylarının önemini, e, kanser aylarının önemi kan, bu kanserliğin sebepleniyor e, tartışması, risk faktörlerinin tartışması yani, önlenebilir olup olmadığının tartışması, e, ne kadar sıklıkta olduğunun anlatılması ve erken tanıma testlerinin de daha çok duyurulmasına olanak sağlıyor. Mesela Ocak ayında sıklıkla hep insanlar rahim ağzı hakkında bilgilenmiş oluyor. Böylelikle daha çok kadın, örnek daha önceki yıllardaki bir rahim ağzı kanseri programında bir hastanın yakını bu belirttiğimiz belirtileri kendinde ben de var diyerek gidip tanısı konulabiliyor. Mesela yani medyadan olsun hani veya bilgilendirilmeyse. Bilgilendirdikçe evet bu farkındalık ayrıları genellikle bu şekilde ilerliyor. Ve iyi oluyor. Onun için de biz de bu ayda e, Esra'cığım seninle bu konuyu konuşalım dedik. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabi birçok e, kadın izleyicimiz şu anda bizleri izliyorlar. Ve merak ettikleri soruları da sizler de cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılabiliyor mu? Tabii Şimdi genelde mesela çünkü. hastalarımızdan bir hikaye alırken e, göz geçmiş, medikal hikaye e, ailesi hikaye alırken, özellikle ailesel kanser hikayesi alırken, işte annemde e, rahim kanseri ama işte kadın hastalıkla ilgili bir kanser diyorlar. yumurtalık kanserim, rahim kanserim, rahim ağzı kanserimin, hojina kanserleri çok daha e, geri planda oluyor sıklık olarak. Bunu ayırt edemiyorlar. Evet. Halbuki rahim kanseri, rahim ağzı kanseri hem hücre, hücresel hem de etken olarak farklı kanserler ama rahimin devamı terinde olduğu için Kişilerin farkındalığının belki bu konuda daha az olması nedeniyle e, tıbbi birisi ben yani hekimler olarak bizim bunları karıştırmamız mümkün değil. Ama halk arasında rahim kanseri ve rahim ağzı kanserleri karıştırılarak ifade edilebiliyor. Onu da biz tabii ki kendi yöntemlerimizde işte sorarak ayırt etmeye çalışıyoruz. Eğer e, süreçleri iyi yöneten birisi varsa hastanın yanında e, hikayeye yönelik olarak ailesel hikayede ama karıştırabiliyor toplumda karıştırabiliyor. Aynı öyküsün önemli olduğunu belirtiniz. Peki genetik faktörlerde önemli midir hocam? Rahim ağzı, ağzı kanserlerinde. Genellikle genetik faktörler çok öner, ön planda durmuyor. Dediğim gibi hemen %98 çok ciddi bir rakam. E, virüs bağlı. E, %1-2'si böyle nadir e, gördüğümüz adena kanserler veya küçük hücreli kanserler gibi görebiliyoruz. Bunların hemen %99'u neredeyse bildiğimiz işte meme kanseri, bağırsak kanseri veya bir mutalık kanserindeki gibi ailesel genetik yani kalıtsal genetik hastalıklarla ilişkili değil. O açıdan da şanslı bir kanser türü. Yani ne yaparsak yapalım bu riskimiz işte mesela meme kanserinde bazen bir mutasyonu taşıyorsak siz her şeye dikkat etseniz bile o meme kanserine 85 yaşına gelene kadar %50-60 ihtimali çıkma olasılığı genetik riskten dolayı olurken rahim ağzı kanserleri böyle kanserler değil. Evet, Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir hasta sonra gebe kalabiliyor mu hocam? Tedavi i̇şte, süresi geçtikten sonra. Evet. Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir kişi rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlere göre yani baştan cerrahi yöntem kullanıldıysa yani rahim alındıysa, rahim ağzı alındıysa gebe kalamıyor. Ama rahim ağzına yapıp yönelik işte dondurma işlemleri veya bir takım kolonizasyon daha rahimi ve yumurtalıkları koruyucu cerrahiler ve tedaviler aldıysa o zaman yumurtalar ya da yumurtalıklar belli bir şekilde korunarak ileride yine hamile kalma olasılığı oluyor. O açıdan da yine Özellikle de pek çoğu kanser olmadan tespit edildik cin cin aşamasında e, bunların hemen pek çoğu daha sonra hamilede kalma şansı e, yakalıyor. E, hamile olma ya da ham, ya, gebelik şansı yakalıyor diyebiliriz. Ama e, örnek evre 4 bize gelmiş bir hastanın e, gebe kalma olasılığı neredeyse olmuyor. evet e, Burada evreler çok önemli. Evet. Birinci evre, dördüncü evreye evet. getirmemek gerekiyor hastalığı. Evet. Burada da belirtiler görüldüğü süreçte hemen hekiminize evet, aynen. başvurmanız yani tarama gerekiyor. Tarama yöntemlerine veya e, muayeneye gitmek gerekiyor. Evet.